Hoş geldiniz. Ürünlerimiz kısaca tanıtayım size. Ölkörek teknemiz üzerine ısı yönlendirme sistemimiz, üzerinde nemlendirme, avuzumu barındırıyor. İç kısmında iş toplama süngerleri var. Üzerine 13 santim masa olarak kullanılabiliyor. ürünümüzün piyasadaki muadillerinden farkı şöyle yandan çekerseniz göreceksiniz. yandan çekerseniz şu arka duvar piyasadakileri oval yapıya sahip. Bu olarak kullanamıyorlar. Yine bu arka duvarın boşluğundaki kısım onlardanca kalifikasyon üzerindeki ısıyı yönlendiriyorken bu arka duvarın ısıyı yönlendiremiyorlar. Dolayısıyla ısı kaybına uğruyor. Nerven ve pencerenin perdenin arasına giriyor. ısı kaybına uğruyor. Fakat window Wind ısı yönde ısı da öne yönlendiriyor. Dolayısıyla muadillerinde bu özellik yok. Muadillerinden çok daha fazla ısıyı odaya yönlendirdiği için daha tasarruflu. Minimumda cepheniz cepheniz ve bağlı olmak üzere minimumda %10 maksimumda %20 ısı tasarrufu sağlıyor.